Yonu biz yol kenarında onu köpek değildi. Eee zandarma aradık sağ olsun hemen yardıma geldiler. Bu yüzden jandarma ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. İyi ki devletimiz var. Biz de minnettarız. Bana kızımı yetiştirdi.